Hocam kalsiyum dolgu nedir? Nerelerde kullanılır? Kalsiyum dolgu zaten kemiklerde olan organik bir madde. O yüzden size bir zararı yok. Hele ki tecrübeli ellerde iyi yapıldıktan sonra mesela çene ucu, jawline dediğimiz buradaki keskin hat, çene yanları inanılmaz iyi şekilde keskinleşir. Size çok daha yaşınızdan küçük gösterir ve atletik gösterir. O yüzden her kadınlarda hem de erkeklerde kullanılabilir. Kadınlarda gıdığı saklarken, yüzü altın oranlara, kalp şekline getirirken erkeklerde de farklı kullanım şekilleriyle daha güçlü, daha atletik görünmesini sağlayabilir. Peki kalıcılıkları ne kadar süre? Kalıcılık normal dolgular yaklaşık bir 1,5 yıl giderken kemik dolgular en az 2-4 yıl gider. Hem çok sağlam dolgulardır. Hem de şişirmeden lifting sağlarlar. Üstelik anti aging'tir. Yani yüzünüze yaptığınızda yüzünüz parıldar, ışıldar. Yüzümüzü inceltir mi? Şöyle, yüz bölgesinde özellikle kemik yüzeyler üzerinde kullanılabilir. Elmacık kemiklerinde, şakak bölgesinde, çenede ama tabii çok dikkatli olarak kullanmak lazım. Yüzümüzü daha... Altın oranlara sahip ve kilo vermiş gibi görünebilirsiniz. Mesela gıdınızı gizleyebiliriz. Birazcık çenenizi uzattığımızda gıdanız görünmez mesela. Böylece gıdı germe ya da boyun germe yapmadan sizi şöyle 3-5 kilo vermiş gibi gösterebilirim. Peki teşekkür ederiz hocam. Ben de size teşekkür ediyorum.